Bağırsak parasitleri bulaşıcı mıdır? Evcil hayvanlarınızı ve ailenizi parasitlerden nasıl korursunuz? Bağırsak parasitlerinden korunmanın yolları neler? Şimdi Üstüme iyilik Sağlık'ta. Üstüme iyilik Sağlık devam ediyor. Bağırsak parasitlerini konuşuyoruz. Bulaşma yollarında kaldık Cihan Hocam en son. Birçok yerden bulaşabiliyor. Ya e, özellikle e, sevgili Müge Hanım bize bahsetmiş, baş, başlamıştı... Ee, önce etlerden başladı. Etleri yıkıyoruz ee, ve etleri pişiriyoruz. İyi pişiriyoruz. Yani e, tabi yakmıyoruz ama yakmadan iyi pişiriyoruz. Bu bakımdan Türk toplumu olarak biz zaten kırmızı ette çok alışık değiliz. Hı -hı. Ama e, e, emeği hazırlarken yaptığımız bazı hatalar oluyor çünkü etten bulaşıyor kadar sebzeden de bulaşıyor. Hı -hı. Yani şimdi e, etin içine bir takım sebzeleri de Doğramak lazım. Evet, evet. Ee, burada püf noktaları var mı size söyleyeceğiniz? Buzdolabına konacak. E, ne yapalım üst üste koyalım? Yemeği ne kadar bekletelim? Sonra da, sonra da iş birazcık daha e, bizim çi diğer etlerimize görecek. Tabii hı hı. onları da biraz Orhan Hoca ile de paylaşmak isteyeceğim doğrusu. Hı hı. Biz de çi yetiyoruz çünkü. Şimdi sebzeleri e, biz istiyoruz ki biraz önce de söyledik. Hani önce temiz sularla şöyle bir yıkayalım temizleyelim. Sonrasında da sirkeli suda bekletmek. Hani biraz önce dediniz ya suyu hı. nasıl temizleyelim? Sirkeli suda bekletebiliriz. Özellikle çiğ yiyeceklerimizi. Hani Aha. salata yapacaklarımızı sirkeli suda bekletebiliriz. Bir e, 15-20 dakika o kadar. Sebze, sirkeli suyu hep söylerler. Şimdi Dezenfektanlar da var esasında artık hani sebze dezenfektanları, meyve dezenfektanları da var ama hani en basitinden yani evimizde böyle bir şey yoksa sirkeli su da bekletmek Nedir? bir çözüm Nedir bizim için. Nedir sirkesi? Yani hemen e, bir kazan suyun içine, 3 litre suyun içine e, bir fincan sirke dökmek midir? Bir poşa poşet bütün sirkeyi, saf sirkeyi dökmek midir? litre suyun içine esasında 1 yemek kaşığı kadar e, sirke Yeterli dökmek. Yeterli mi? Yeterli. Hocam hangi parasitleri öldürüyor bu kadar şey? Evet. Maalesef hepsini öldüremiyor. Hepsini. Bu bile öldüremiyor. Onun için bir kısmına da biz aktif klor veriyoruz. Bir de iot içeren solüsyonlar var. Onları kullanıyoruz. Yani Sevgili sirke oranını artırsak yarım şey sirkeyi döksek de kurtulamıyor muyuz? <gülüyor> Yok. 3 e, litreye bir fincan veya 1 litreye bir çay kaşığı çok uygun bir doz. Ama e, salgınların olduğu dönemde sadece bununla yetinmiyoruz. Biz klor solüsyonları dağıtılıyor, iot solüsyonları dağıtılıyor. Hmm. Bir de başka bir yöntem var. Özellikle son zamanlarda suyun sıcaklığını çok iyi görebiliyoruz. Biz evlerimizde de derecelerimiz var. 70 dereceye getirdiğiniz zaman ve e, sebzeyi bunun içinden geçirdiğiniz zaman 1-2 dakikalık 70 derecede tutmak bile içindeki parazitleri yok ediyor. En önemli konulardan biri. Sebzeyi de bozmuyor. 1-2 dakika ama fazla değil. Yani sıcak suyu hazırlayayım içine yatırayım, beklesin tarzında değil. Geçirmek bile yeter 1-2 dakika. Diyetisyenler itiraz ediyorlar. Bu türler çok hızlı tadı bozuluyor ya <gülüyor> <diye> muhtemelen. <gülüyor> ben gözümü açıyorum büyükannem. Hem tadı Yahu, bozuluyor diyor. Hem tadını, çok sıcak. Ayrıca vitamin açısından tabii evet. vitaminler açısından da bizim için büyük ölçüde sıkıntı olabilir ama hani tenyaları düşündüğümüz zaman, sağlığımızı düşündüğümüz zaman da hani sadece bir üzerinden döküp hani onu o sudan geçirmek dediği gibi belki Orhan Bey bekletmek değil de sudan geçirmek olabilir. 70 derece nasıl anlayacağım Çaydanlığa dalları attım durdu bu 99 derece 100 derecede kaynıyor zaten. Fokurtusu sonra. durdu biraz bekleteyim mi onu ya da biraz daha sulandırayım yoksa öyle döküvereyim üzerine. Şöyle bir şey var. Zaten bizim evimizdeki su ısıtıcıların çoğu şu anda kombi formunda ya. Onu 70 dereceye getirebilirsiniz. Gelen sıcaklık muhtemel 68 dereceden olacaktır onu 70'e getirdiğiniz zaman. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her şey bir kolayı var. Peki çok ilginç. Dışında, e, tabii hani pişirmeden, pişirirken ya da hazırlarken diyelim ki salataları doğruyoruz. Orada e, bizim kullandığımız kesme tahtaları ya da bıçaklar da çok önemli. Çünkü daha önce biz e, diyelim ki tavuğumuzu kesmiş olabiliriz aynı bıçakla ve alıp onu yıkamadan tekrar salatalıkları doğramaya başladığımızda da yine o geçişi sağlamış oluyoruz. Ellerimizi yıkamadığımızda örneğin tavuk tuttuk. Peşinden marulları doğramaya başladığımızda da yine aynı geçiş olacaktır. O yüzden Yıkamak, hem kesme tahtalarımızı sabunlamak. sabunlamak, mutlaka sabunlamak. Hem kesme tahtalarını temizlemek deterjanla. Hem bıçağı yıkamak yine de deterjanla ve ellerimizi de yıkamak yani her işlemden sonra hem hazırlamaya başlarken hem yemeye başlarken hem yedikten sonra sürekli hem ortamı hem de ellerimizi dezenfekte etmemiz gerekiyor. O çok ilginç evet. yani Hı -hı. sebzeyle Hı -hı. meyveyi şey eti, eti aynı tahtanın üzerinde kesmemek. kesmemeyi ya hatta iyice. belki. Ee, etkisi olmazsınız. Şimdi çiğ et yerin üzerinde hakikaten o bu çatılar sebzeler, yapılmaz ama sebze karışabilir bazen. Yani. E, Tabii orada meyveleri de çok iyi yıkamak lazım. Şimdi fırçalar satılıyor. Böyle özellikle hani soymadan yiyeceğimiz meyveleri belki dışını fırçalayarak e, yıkamak da e, daha iyi olabilecektir. Onu temizlemek açısından, mikrobik Mikroflar. açıdan, azaltmak açısından. E, buzdolabında yine bekletirken çiğ ve pişmiş yemekleri. Etleri hiçbir zaman bir arada tutmamak lazım. Ve mutlaka farklı raflarda e bulundurmak lazım. İşte hepsini. İşte onları da ayrı ayrı kısımlara koymak lazım. Ya da en azından birbirlerinin temasını engellemek lazım. Ee, araya belki hani bir, bir şey streçler koyarak streçler. streçler yeterli streçle. olmaz mı? Streçler çok fazla yeterli olamayabiliyoruz. Havalandırıyor havalandırıyor diyorlar ince streçleri. Her şey streçle koyuyoruz. Ya, bu, ama sonra Biz ben Açıkçası buzdolabında bile farklı raflarda tutmak gerektiğini 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Şu an ilginç geldi. Yani, <gülüyor> hem parazitler hem de diğer mikroplar açısından. Yani sebzeyi bir rafa koyuyorsam eti şöyle yanına ittirivereyim de yanına bir de et suyu demeyeceğim öyle mi? Demeyeceğiz. Peki Hatta pişmiş, pişmiş etle, yemeğim var. Pişmiş etle e, çiğ eti de aynı rafa koymamaya çalışacağız. Hay Allah, bize hastalık hastası <gülüyor> yapmıyorsunuz değil mi bu aralarda? İşleri zorlaştırdık mı? Ay Allah birazcık zorlaştırdık. En tadınlarına düştü işler. Eyvah. <gülüyor> Ama Fioran Hoca'nın başka çözümleri var canım. Başka çözümleri var diye söyleyeceğim. Başka çiğ etlerden söz ya, ettiniz. Hocam şimdi benim en büyük keyfim. Şimdi e, sabah kalsı geldik. Allah şak şak şak. Jambon, salam. Sucuk. Şimdi hele sucuklar eskiden pişirilirdi. Evet. Şimdi pişirmeyen sucuklar çıktı. Evet. Yani bunlar bunları pişirmeye gerek yok deniyorum ben. Leks sucuklar. Tak tak tak onlar. Bunlar hep aslında değil mi? Evet. Yani pastırması, evet. sucuğu. Şeye sonra geleceğim. Senin suşine daha sonra geleceğim. Kutulmadık. <gülüyor> Umut <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. E Pastırma ve sucuklar hazırlandıktan sonra pastırma en azından 2 hafta bekletilmek zorunda. Çünkü pastırmanın içinde 2 hafta parazitler, yumurtaları, kis formları canlı kalabiliyor. İki Sucuğun hafta. daha farklı bir özelliği var. Sucuk hazırlandıktan sonra en azından 1 hafta bekletilmeli. Ee, tabii bir de şu var. E, dolaba koyduğumuz 0 dereceye indirdiğimiz bir etin içindeki parazitler ne kadar sürede ölür diye düşünürsek o da 1 ayda. 0 derecede 1 ay kalırsa et... E, o zaman içindeki parazitler ölüyor. Ama o zaman zaten et etlikten et çıkmış olacak. Tabii. Bir tabii. zamanlar bir savaştan kalma ben askeriyedeyken e, ya 1927 Kurutu. etini görmüştüm. Ya. Evet, vardı evet. Onlar donduruluyor. <gülüyor> 20-30 Dondur, yıl kalabiliyordu tabii. tabii. tabii. Eksi kırıkta şey. falan saklanırdı onlar. <gülüyor> Vay canına. Demek ki e, sucuk zaten asılır biraz kurutulur. Ama evet. o kurutulma işlemi ne kadar sürüyor? Şimdi yeni fabrikasyon şeylerde belki bir haberi vardır. Yani çok yani daha kısa herhalde daha Hemen böyle 2-3 günde veriyorlar. Hemen veriyorlar evet. Bakıyorum çünkü ben evi alıyorum. Dışarıda kaldığı zaman 4-5 günde bayağı takır takır oluyor. Evet. şey. Buzdolabında ki... beklettiğinizde de hemen sertleşiyor. Evet. Mutlaka sarmak gerekiyor onları da. Çin. Eski zamanlarda hani bizim bildiğimiz dışarılarda beklerdi onlar. Günlerce kalır evet. Günlerce Bekler, dışarıda kururdu. Yani benim çocukluğumda da öyleydi. Şimdi hep buzdalarında bekletiyoruz. Belki işte o geçtiği işlemlerden de kaynaklı. Hmm. Tabii bir de tütsülenme var. Tütsülenme de soğukla yapılmamalı. Yani soğuk tütsülenme de var 40-50 ile yapılıyor ama onda da 70 derece ile yapılmalı eğer ki öyle olmazsa tütsülenmeli de çok kolay etin tütsülenmesi değil Tabii. mi dumanla e onda çok büyük bir ısı olmuyor zannediyorum yani et çok pişmiyor çok tütsülen pişmiyor tütsülen şey. yavaş yavaş pişiyor zaten bunun için özel odalar var ama Türkiye'de pek kalmadı daha çok şu anda Japonya'da var O özel odalar var özel tütsülenme yöntemleri var et oraya asılıyor ve işte tütsü veriliyor yaklaşık 24 saat kalıyor orada ama onun sıcaklığı en az 70 derece olmalı o zaman sucumu aldığın zaman bir haftam bekleteceğim evet. hocam en az bir hafta sucuğu bekleteceğim ya da Ay beklemiş ya olması lazım. El yapımı evet. sucuklardan mı söz ediyorsunuz? Şimdi Hayır, ben marketten aldığımlar öyle. ama zaten ben marketten aldığım yok. sucuk ne zaman fabrikadan üretim tarihine belki bakma. Üretim tarihi var. Dünse altı gün bekletmek o zaman faydalı olabilir. O zaman yani ben... tazisin <gülüyor> almaya gayret ediyoruz ama <gülüyor> iş sucuğa pastırmaya gelince dünkü değil bir haftalık öncekine gitmek lazım diyor Orhan hocam çünkü içindeki parazitler açısından. Ee, biraz daha e, beklemiş olmasına fayda var. Kesinlikle. Peki çok beklemek aleyhde olmaz mı? Özellikle sucuk için. Ee, son kullanma tarihine kadar beklemek Bekle. lazım. onun bir var. Şimdi gelelim suşiye. Hocam geldik. <gülüyor> gitmeyin hocam Şimdi ben gerçekten geldim. seviyorum. <gülüyor> Şimdi şahane. O çok değil taze taze çıktı bu balık. Mis gibi tak tak sana bundan bir suşi hazırlayayım dedi. Bir sucucu doğru yapıyor? Yok değil. E, suşi e, Tabii ki çiğ balık oluyor hiç işlem görmemiş oluyor ve suşi yaparken e, taze balıktan yapmamak lazım Alınan balık en azından 24 saat 18 derecede bekletilmeli ki içinde e de x18'de ondan sonra hazırlanmalı ee, içindeki parazitlerden zaten iki tane parazit var. Bir tanesi özel bir cins 25 metreye kadar uzayabiliyor insan bağırsaklarında. Hatta insan bağırsakındaki B12 vitaminini yok ediyor. İsmi diflobotryum latum denen çok karışık bir ismi var. Ama bu bir balık parazitidir ve sushi'den geçer. Şeredin şeridin bir benzeri zaten. Şeridin benzeri. 25 metre uzayan. 25 metre edelim. hatta 35 metreye kadar uzayanları var. Ve bu devamlı tabii bağırsakta yaptığı topu düşünürseniz çok fazla oluyor. Bu devamlı insan vücudundan bir 12 vitamini çekiyor. Ve çok ilginç olarak da çok fazla sushi yiyenlerde, çiğ balık yiyenlerde bir müddet sonra elde, ayakta uyuşma, yüzde uyuşmalar ortaya çıkabiliyor. Kansızlık oluyor ama kansızlığın tipi küçük hücreli değil büyük hücreli kansızlık oluyor. Ve o durumda hemen araştırmalar yapabiliyor yapılıyor. Endoskopi, kalın bağırsak incelemesi falan. Ama mutlaka o anda parazitik incelemeler de yapılmalı. Sushi yiyorsa kişi. tabii ikinci bir e, hastalık daha var. Anizakialis diye. E, Anizakialis zaten herkesin bildiği bir hastalık şu anda. Ama geçmişte böyle değil. Daha çok biz ilet bunu ilet 7 sene az önce diyeceğim. biz bilmiyorduk. Anizakialis evet. Anizakialis parazitinin ismi Japonya'da çok fazla var. E, zaten e, ee, yurt içindeki kongrelerde filan Anizakis ile ilgili böyle workshoplar olduğu zaman hemen Japonlar otururlar ve bütün soruları çok kolay bilirler. Çünkü onlar da gözüküyor. Ama e, son yıllarda da maalesef bizlerde gözüküyor. Biz de artık bunlara karşı hazırlıklı olmaya başladık. Ve bu parazitin de ölmesi için küçük daha 3-4 santimetrelik biraz daha büyüyebilen bir parazit. Balık parazitidir. Diğerinden daha çok Türkiye'de de görülüyor şu anda. Taze balıklardan görülüyor. E, Bulaşıyor. Yani dediğiniz gibi balıkçıdan alınan balıktan hemen suşi yapılmamalı. Aa balığı taze getirdim hemen size suşi yapayım yok ondan yememek lazım. En az bir gün beklemeli tercihen iki gün beklemeli. Evet yani e, her şeyin tazesi ama <gülüyor> eğer suşi yapacaksak ve yapacaksak hem etin hem balığın Bu biraz sonrasi. beklemişi biraz buzluğumlu dinlenmişi gerekiyor. Evet başka neler neler bilmemiz gerekiyor. Hepsini öğreneceğiz kısa bir aranın ardından. sağlık devam ediyor. Bağırsak parazitlerini konuşuyoruz. Nerelerden bulaşabilir? Bunları öğrendik az önce. Cihan Hocam, sushi dedik, sucuk dedik, pastırma dedik. Ben stres oldum. Bunları... <gülüyor> Çayırda, çimende bir de olan Ayakkabını at. Elektriğine at bakalım. Bir. Evet. Şu ayakkabıları çıkaralım. Çıplak ayak bir toprağa basalım. Bu ne keyiflidir. Arazide çıyalın ayak dolaşmak. Sonra biraz da öyle dolaşırken şöyle nehir kenarında biraz ot yolmak. Onlar, onlardan. Dere kenara ne güzel otlar vardır. Onlardan biraz yemek pişirmek. Semiz otu falan deyince. O, direkt kenara nasıl yetişir değil mi onlar? Evet. Bir de tabi bu böyle bir sahne çizdiniz. Orada koyun var, kuzu var. Evet. Onları da sevmek lazım. Aman olmaz olur mu? Çok Hatta yine e, böyle şakır şakır sütünü <gülüyor> alacaksın. Birazcık keçinin, ineğin sütünü alacaksın. onu e, Soğulacaksın. Biraz okşayacaksın onları. Ve bu arada tarlada çalışırken de e, ...sıkıştın... Hmm. E, ...tuvalet yok... ...ne olacak? E, deri generi var orada... ...çehir ben. Ama orada ben dolaştım az önce... ...dolaşacaktım. Dolaştın <gülüyor> sen bir yer buluruz canım... ...ama münazebesiz... <gülüyor> ...kapattıracaksın bizi. <gülüyor> <gülüyor> e oralarda azıcık <acil> yeri vermek lazım. mı <gülüyor> <gülüyor> Evet... ...bunlar Hangi güzel doğru mi? Hocam? Doğru mu? Nelere dikkat etmek lazım? Oral hocam en sonundan başlayalım. Ya Allah seversen yani şimdi... E, ...bu yalnız... Çayırda bayırda dolaşanların değil, evet. tarlada çalışanların da çok büyük ihtiyaç. Sabahleyin erkenden hanım geliyor, hatta bazen çocuğunun sırtına bağlıyor, tarlada çalışıyor. E, orada su var ya da yok ama bir şekilde e, hacet gidermek Anadolu'da. Biz bir sağlık programıyız. Bunları konuşabiliriz. İnşallah bizi dinleyenler bunlar iğrenmiyorlar. Allah <gülüyor> seversen ama bunlar Türkiye gerçekleri. E peki orada bir yerde yapacak. E... E denir kenarında da işte elini şöyle Elin bir yıkayacak. Evet. E sonra yemeği de yapması lazım belki. Şey yapacak. E... Bunları söylerken e... Bügel'in de gözleri büyüdü. Ne yapıyorsun sen hoca diye. <gülüyor> ama e... gerçekten bütün bunlar oluyor ve ee, birçok insanda e, hakikaten o toprakta yalın ayak yürümek büyük bir zevktir o şeyi atmak için negatif <gülüyor> elektriği atmak <gülüyor> için ee, ama bunları söylediğim zaman bile Orhan hocanın yüzü hop dedi ya yalın ayak nereye gidiyorsun o, o şeyi gördüm ee, hocam buradaki doğru ve yanlışları söyler misiniz bakın e, gittik e, yalın ayak şöyle birazcık dolandık evet. orada ineğimiz vardı keçimiz vardı onu sevdik şey. biraz okşadık ondan sonra biraz sütünü sağdık ee, çiğ süt ee, biraz da çiğ süt e, sağlamışken sıcak sıcakta pek de güzel oluyor aslında çiğ süt evet. ee, ondan da belki birazcık da içi verdik onu her zaman kaynatmak da doğru olmaz bazen peyniri de çiğ sütten yapmakta pek güzel olur biliyorsun oradan e, sonra e, doyurduk karnımızı yemeği de yaptı işte orada e, biraz da bir tarafta boşaltmak lazım e, boşaltırken dere kenarında e, şu otlar var onları toparladık onları da yemekli kullandık evet ne kadar doğru işler yaptım, söyleyeyim şöyle abi. bir sıradan evet. değil Yani küllü yan yanlış. <gülüyor> Bunların tümü yanmış Eyvallah yani. olsun. Eyvallah Seni olsun. Yana Bütün fanları zilirim <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu gibi yerlerde özellikle dene, dere kenarında veya tarlalarda e, çıplak ayakla dolaşmamak gerekecek çünkü parazitlerin yaklaşık yüzde ayak derisinden cidden parmak aralarından girmekte. Ve girdiği yerde de küçük böyle kırmızım lezyonlar, görüntüler oluşturmakta. Yalın ayakta Ve oluşurken sonuçta... parazitler Evet. ayaklarımızı verebiliyorlar. Ve, ve içeriye giriyor. Ve arkasından bağırsağa, akciğere, karaciğere yerleşebiliyorlar. Onun için kesinlikle yalın ayak dolaşmamamız lazım. Bu birincisi. İkincisi tabi tarlada yani genel yapı olaraktan tarlalar arasında herhangi bir tuvalet veya bir ihtiyaç gidebilecek bir organizasyon maalesef yok. Bu birçok yerde birçok ülkenin başının belası. Tabii ki genelde açık havada tuvalet ihtiyacı gideriliyor ama ee, genelde tarlada yetiştirilen ürünler var. Marul benzeri birçok ürün var. Tuvalet ihtiyacı oradan gideriliyor. Oradaki parazitler çıkartılan, insanda var olan parazitler e, dışarıya atılmış oluyor. Ama onların e, tabii kurtçukları var, kistleri var. O yakındaki e, büyütlen marulda, domateste veya birçok gıdanın üzerine Bulaşmakta daha sonra bunlarda yenildiği zaman özellikle işlemden geçirilmeden yenildiği zaman hastalar hastalığa sebep olmaktı. Orada Maalesef orada kalmıyor çünkü kuruduğu zaman üzerindeki kistler bazı kistler mesela kıl kurdu'nun kistleri şey formları yumurtaları 3 hafta kadar kalabiliyor orada. Hmm. Kuruduğu zaman bile 3 hafta sonra rüzgarla dağılıyor oradaki bitkilerin üzerine. Yani bunu biz aldığımız zaman... Ee, tabii ki birçok işlemden yıkama işleminden geçirsek bile bunların çoğunu öldüremiyoruz ve parazite almış oluyoruz. Onun için tarlaların kenarında mutlaka seyyar tuvaletler olmak zorunda. No. Veya işte açık hava tuvaletleri yapılıyor ama bu açık hava tuvaletleri üstü kapatılmalı ve arkasından bir metre toprakla örtülmeli. Ki bunlar yapılmadıkça bu şekilde parazitlerin bulaşını maalesef azaltamayız. Tabii başka bir şey var alışkanlık tabi abdest ihtiyacını da gidermek için suyla temizlenmek için genelde dere kenarlarına gidiliyor ve orada ihtiyaç gidiliyor temizlik yapılıyor. Ama oradaki parazitler bir de ortada nem de var kimi zaman 3 ay bile yaşayabiliyor. Ve devamlı orada özellikle Türkiye'de su teresi alışkan, alışkanlığı var. Deni, e, su birikilmiş su kenarlarında olur bunlar. Ve parazitler onların üstüne yerleşiyor. Bir de bildiğim kadarıyla kara hindibanın evet. üstüne ki Türkiye'de de çok sevilir bu. Yerleşiyor. İstediğiniz kadar yıkayın. Kolay kolay bulaştan kurtulamazsınız. Özellikle fasiola diye bahsettiğimiz karaciğerin kurtçukları vardır. Gider karaciğere yerleşirler. Onun için e, dere kenarlarına da e, Tuvalet, dere kenarlarında da tuvalet ihtiyacı giderilmemeli ama yoldan geçerken dere kenarlarında görülen bitkiler, sebzeler, marullar vesaire koparılıp kesinlikle yenmemelidir. Ve o su da kullanılmamalıdır. Hay Allah! Yani e, tabii e, tarlayı sulamakla kullanılacak olan suyun sterilize edilmesi, mikroptanlar ındırılması çok mümkün olmayacaktır. Ve oralarda e, insan yapmasa... Hayvan inek yapacak, var. hayvan yapacak, köpek yapacak. O zaman e, gerçekten e, Hanım'ın söylediği gibi e, temiz suyla yıkamak, kalbim bu kaçınılmaz. Yani ne kadar dikkat evet. edersek azaltabiliriz ama evet. Mücânım yani evet, ne, yazık ki. E, ne yapacağız? Yani çünkü hani bizim de köylerimizde dereden alınır, ortundan sulanır tarlalar ama o e, şimdi organik de beslenmenin ortaya yani. çıkması da esasında. <gülüyor> E, büyük nedenlerinden biri belki hani küçük çocuklarda, gebelerde kullanılmasının artık istenmemesi, e, bu hani özellikle bilmediğimiz yerlerden aldığımız işte tarlalardan gelen besinlerin yerine organik beslenmenin e, gündemde olmasının başlıca nedenlerinden biri de bu. Peki ama organik dediğiniz zaman da e, işte bu organik işte daha organik ne evet, olacak? Evet. Organikle beslemek demek, or gübreyle büyütmek demek. Suyla gübre değil. Yani evet. biz organik organik derken aslında bir şeyi kaçırıyoruz. Yani birisi azottur, fosfattır, sentetiktir gübredir. Ötekize doğrudan doğruya güvercin pisidir. İnsan hayvan pisidir falandır. Yani hı hı. E, şimdi organik çok saf güvenilir değil. Hani evet ya. orada tabii organik de gerçek anlamda yapılmış olması lazım. Yani onların da belli kriterleri var. İşte yoldan belli bir metre uzak olacak. İşte böyle dere yataklarından belli mesafelerde uzak olacak. E, ve tabii ki işte, işte temiz suyla e, sulanacak gibi. Yani e, ama onun da sertifikasının olması lazım. Hani mutlaka organik Besindir sertifikasının olması lazım. Yoksa hani bu organik besindir dediğimiz besinler de hepsi organik değil. Bu organik besinler de çok pahalılar bazen. Hayır bir ha, de ben şunu anlamıyorum. Organik organik diyerek e, her şeyi de organik diyorlar. Şimdi geçenlerde baktım o şu organik ekmek organik e, her şey organik hale geldi. E, ve öyle gözüküyor ki organik her zaman çok sağlıklı da olmayabiliyor. Yani evet. şimdi Yok, değil organik dediğimiz zaman de değil organik her zaman. gübre kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi burada şu konu var. Maalesef e, çok ihmal edilen şeylerden teki insan dışkısını tarlalardaki ürünlerden uzak tutamıyoruz. Tuvaletlerimiz evet. olmadığından dolayı. Ama başka bir şey var. Biz keçiyi, sığırı, köpeği de uzak tutamıyoruz tarlalardan. Onları da götürüyoruz. Bu sefer köpek kisti diyoruz. Köpek de dışkısını orada sağda solda kendince o gün yerleri bırakıyor veya idrarını ve bunlar da bulaşa sebep oluyor. Yani ne olursa olsun bu tarım arazilerinden insan ve hayvan dışkılarını uzak Hı, tutmak zorundayız. Bulaşı azaltmak için. Ee, yani, tabii yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Tabii böyle yerler var ama e, bu konuda halkı çok eğitmek lazım. Tuvalet sistemlerini düzeltmek lazım. Biz şunu engelleyemiyoruz. İnsan dışkısının hala Gübre olarak kullanıldığını belki birçok kişi bilmiyordur ama biriktiriliyor. Çünkü köy yerlerinde genelde normal tuvaletler olmadığından dolayı işte arazi tip tuvaletler vardır. Onların üstü kapatılmaz, biriktirilir, alır bir yerde toplanır. Hayvanlarınki de aynı şekilde ama bunları bir yıl çürütme havuzlarında bekleterekten doğal gübre olarak kullanabilirsiniz. Yani bir yıl, biraz evvel bahsetmiştik bir yıl. ya, bir yıl insan gübresi veya hayvan gübresini bir yıl bekletip ondan sonra... Doğal gübre olarak kullanabiliriz. Yoksa ya, parazit gerce, kış, evet. yağmur alır götürür onu yani. İşte çürütme havuzu mahv... da... Kesinlikle çürütme evet. havuzu hazırlamışlar. Üstünü kapatmışlar orada. Yani içindeki içerdiği organik, inorganik maddeler e, kaybolmamış oluyor. Ama tabii ki bu bir yılı beklemek çok uzun yani. olduğu için e, genelde tarlalara atılıyor. O da bulaşı sağlıyor. Yani. Aslında gübre diye bildiğimiz şey de o da bir işlemden geçiyor. O kadar saf bir gübre değil. Demek ki. Cihan evet. Hocam. Şimdi ki senaryomuz çok güzeldi. Bir sürü doğrulu yanlışlı bir şeyler kattık. Bizim başka doğru ve yanlışlarımız da var. Bu programın ve Cihan Hoca'nın en sevdiği bölüme geleceğiz birazdan. İnternetteki doğru yanlışları konuşacağız kısa bir aranın ardından.